En faydalı web siteleri. Listemizin birinci sırasında SuperCook yer alıyor. SuperCook sizin elinizdeki malzemeleri kullanarak hangi yemekleri hazırlayabileceğinizi öğrenebileceğiniz bir web sitesi. 2 numara prim bu siteyi kullanarak yazacağınız notlar, okunduktan sonra kendini imha ediyor ve okunması mümkün olmuyor. 3 numarada ise CoffeeTivity yer alıyor. Poffi evde yalnız hissettiğinde rahatlamak isteyenlere, çeşitli ortamlardaki kalabalık koltusunu dinleme imkanı sağlıyor. Dördüncü numaraya geldiğimizde bizi Gif YouTube'e karşılamakta Gif YouTube'e kullanarak YouTube videolarını kolaylıkla Gif'lere dönüştürebilirsiniz. Beşinci sıraya kadar ulaştık 5 numarada Ninit'e yer alıyor. Ninite, bilgisayarınız için gereken tüm programları aynı anda indirmenize imkan sağlıyor. Altıncı numarada ise, copy paste çaraktır yer alıyor. Özel karakterleri kolaylıkla kopyalama ve yapıştırmak için kolay bir kullanım sunuyor. Yedinci sıramıza gelip yavaşça videonun sonuna geliyoruz. Print-Firindi listemizin son sitesi istediğiniz web sayfasını, gereksiz yazı ve resimleri dahil etmeden yazdırabileceğiniz web sitesi olarak oldukça kullanışlı bir site.